Allah-Evren e, ilişkisini e, şu açılardan e, ele alacağız. E, birincisi, evrenin yaratılışı. ikincisi evrenin idaresi, korunup gözetilmesi. Üç, evrendeki yaşamın sona ermesi. Aslında üçüncü noktaya çok fazla temas etmek e, belki çok e, vakitimiz kalmayacak. E, bu anlamda belki önümüzdeki hafta devam edeceğiz veyahut da o şekilde bırakacağız. Şimdi Allah-Evren ilişkisini konuşma e, bağlamında birkaç hususa e, temel olması açısından işaret etmek istiyorum. E, Allah-Evren ilişkisinden bahsederken nasıllık ve anlamlandırma e, kavramına işaret etmek lazım. Kur'an-ı Kerim e, evreni anlatırken... Hocam, e, hocam. Sunuyu tam ekran yapabilir miyiz? F5. Tamam hocam. Çok teşekkürler. Şey ederim. Ee, evren üzerine çeşitli açılardan konuşulabilir. Bir dini anlamda e, konuşulabilir. Hadisler ve ayetler çerçevesinde konuşulabilir. Ee, felsefi anlamda ve hayatta değişik bağlamlarda e, evren üzerine, evrenin yaratılışı, varoluşu üzerine konuşulabilir. E, Tabi her bir konuşma şekli bir diğeriyle aynı olmayacaktır. E, özellikle bilimsel bağlamda konuşulduğunda evrenin nasıl meydana geldiği ve bununla ilgili hususları belki açıklamak için konuşabiliriz ama dini bir bağlam içerisinde gerek ayetler üzerinden gerekse hadis üzerinden, hadis üzerinden konuşmak istediğimizde belki nasıl sorusunun cevabını evrenin oluşumu meydana gelişi bileşenlerin ne olduğu noktasında bir cevap alamayabiliriz çünkü Özellikle Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımızda Allah-u Teala'nın nasıl olduğundan ziyade evrenle ilgili bazı bilgiler verirken bunları çeşitli bağlamlarda anlamlandırmaya çalışması ve bunları bir yere bağlanmaya çalışması noktasında ayetleri görürüz. Şimdi tabii ki arkadaşlar Kur'an-ı Kerim olayları anlatırken özellikle Allah-Evren ilişkisi noktasında hem fiziksel boyut hem de metafiziksel boyut itibariyle olaya yaklaşmaktadır. İkinci bir husus Kur'an-ı Kerim'deki evrenle ilişkili ayetleri değerlendirirken hitap-muhatap ilişkisini mutlaka dikkate almamız gerekmektedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim muhatap üzerinden insanlara seslenmekte. Muhatap üzerinden Örnek olaylar ve örnek şahsiyetler üzerinden ve onların algı dünyası üzerinden mesajlar e, vermektedir. Onları hiç hesaba katmadan bu tür ayetlerin anlaşılması e, Allah-Evren ilişkisi noktasında bizi yanlış sonuçlara götürebilir. E, Allah-Evren ilişkisinden konuşurken e, üçüncü bir e, ilkemiz daha var. O da e, işte anakronizm ve vigizm e, dediğimiz bir takım e, yanlış e, olayları değerlendirmede içerisine düşüldüğünde yanlış sonuçlara götürebilecek bazı yaklaşımlara dikkat etme ilkesi. E, anakronizm nedir? Anakronizm bugünü e, geçmişe götürme, geçmişi de bugüne e, götürme e, olayıdır. E, ayetlerden bahsederken biraz e, buna biraz daha ayrıntısıyla işaret edeceğiz inşallah. E, evet. Şimdi. Ee, tabii ki arkadaşlar evren çok çeşitli şekillerde tanımlanabilmekte ee, ama Kur'an-ı Kerim'de evren üzerinde e, konuşmak istediğimizde karşımıza e, bazı evrenle irtibatlı kelimeler çıkmaktadır. E, bu kelimelerden e, en önemlisi belki de ilki e, alem kelimesidir. Fatiha suresinin e, başında e, Elhamdülillahi Rabbil Alemin e, ayeti kerimesinde her gün namazda okuduğumuz bu surede bu kelimeyi sıkça okuruz ve de e, duyarız şimdi alem kelimesinin e, iki kökten türediğine dair e, görüşler var arkadaşlar birincisi e, aleme kökünden e, alamet nişan koymak anlamına gelen aleme kökünden e, ikincisi de alime e, bildi anlamına gelen alime kökünden türediğine dair e, görüşler var e, bu noktada alem e, bir şeyin işareti nişanı e, veya ikinci kök itibariyle bilgi, bir şeyin göstergesi aslında ikisi de belki bir şekilde birbiriyle irtibatlandırılabilir. Bu noktada alem yaratıcının varlığına işaret eden ve onun bilinmesini sağlayan fiziksel boyutu itibarıyla bizim varlık olarak algıladığımız bütün varlıkları içine alan genel olguya biz alem olarak ne yapabiliriz? İsim verebiliriz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda e, alem kelimesinin bazen insan toplulukları anlamında e, bazen de kainat anlamında kullanıldığını e, görmekteyiz. Evveleysallahu bi'aleme bime fî sudur <gülüyor> alemin ayetinde işte Allah e, insanların kalplerinde yani tüm insanlığın kalbinde olan her şeyi e, bildiğine e, burada işaret edilir bu suresi 10. ayette. Fatiha suresindeki Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetinde ise bizim bildiğimiz manada bir şekilde de olsa alem kelimesinin evren olarak açıklanabileceğini ifade edebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar alem denildiğinde bizim fiziksel boyut itibariyle gördüğümüz yer, gök, semavat, arz olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen ve bunların içerisindeki, bunların arasındaki bütün e, varlıkları kapsayan bütüne biz alem olarak isim verebiliriz. E, şimdi Kur'an-ı Kerim'de alemle ilişkili olarak kullanılan ikinci e, ifade, seba'a semavat vel ard ifadesi. E, şimdi yedi gök ve e, arz e, ifadesi üzerinde biraz konuşabiliriz. Tabii bu semavat e, ifadesinden e, farklı e, yorumları çıkaran müfessirler vardır. Bunlar işte yer ve göğün yedi kat olması manası. Yedi gezegen, gök ve yerde olan işte yedi tür varlık şeklinde e, bu ifadenin bir anlamı olabileceğini söylemektedirler. Tabii ki e, yedi ifadesi özellikle semavat kelimesinde geçmiş olmakla birlikte e, Talak suresinde geçen Allahüllezî halaka seb'a semavatin ve minel ardi mitlehunne ayetindeki ayetinden e, burada e, işte ve minel ardi mitlehunne ifadesinden e, seb'a kelimesinin de Arzla ilişkilendirebileceğini ifade ederler. Ee, özellikle bir ayete e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Câsiye suresi 36. ayet. E, bu ayette "Felilail Hamdu Rabbil Semawati ve Rabbil Ardi". Dikkatinizi çekmektedir. Semawatın ve Arzın Rabbi dedikten sonra, sonra Rabbil Alem'in ifadesi geçmektedir. E, dolayısıyla Semawatın ve Arzın e, alem içerisinde yer aldığını, dolayısıyla alem ifadesinin işte semavat ve arzı kapsayan bir anlama sahip olduğunu bu ayetten e, çıkarabiliriz. Nitekim e, Taberi'nin yorumu da e, burada aktardığım e, yorumu da işte Malikü cemi'i mafihi min asnafil Bütün yaratık türleri itibariyle e, semavatın ve arzın içerisinde bulunan bütün varlıkların maliki olarak Allahu Teala'yı burada açıklaması e, alemin e, kelimesi içerisinde semaat semavat ve arzın girdiğini burada e, müşahede etmekteyiz. E, üçüncü bir e, kelimemiz daha var da terkibimiz. Kur'an'da e, gayb ve şehadet ayrımı. Bu son derece önemli. E, gayb aleminden ve şehadet aleminden bahsetmektedir. Gayb alemi aslında bizim tecrübe ettiğimiz bir alem değildir ama şehadet alemi fiziksel varlık itibariyle tecrübe ettiğimiz bir alem olduğu için şehadet aleminin bildiğimiz manada alem bağlamında evrene karşılık geldiği söylenebilir. Gayip alemi denildiğinde belki az olsa bu hususun üzerinde biraz durmak gerekebilir. Özellikle gayip kelimesinden belki yanlış anlaşılmalara gidilebilir çünkü gayip denildiğinde işte geçmişin ve geleceğin bilgisi şeklinde bir anlam anlaşılmaktadır. Fakat bu tanım bir eksik tanımdır çünkü taberinin el gaybü mâ gâbe'an ifadesinde bize anlattığı şekliyle gayb insanın kaybında olan insan içerisinde olmadığı her şey aslında bir gayb olarak isimlendiriliyor. Dolayısıyla bizim yaşadığımız bu alem şehadet alemidir. Dolayısıyla bu alem dışında bizim algı dünyamıza, idrak dünyamıza girmeyen alem ise gayb alemi olarak ifade edilebilir. Kur'an-ı Kerim'deki Ayetlere baktığımızda, âlimin o gayb-i şehadet ifadesinin geçtiğini e, görmekteyiz. Evet arkadaşlar, e, Allahu Teala e, her şeyin yaratıcısı dolayısıyla e, evrenin de e, yaratıcısıdır. Bu nedenle evrenin yaratılmış olduğu sonucuna biz Kur'an-ı Kerimden hareketle e, varmaktayız. E, Tabi e, Kur'an-ı Kerim de evrenin yaratılışından bahsederken ayetler. E, yaratmayı Allah'ın kudretiyle ilişkilendirmekte ve bunu tevhid boyutuna e, taşımaktadır. E, bu da bize göstermektedir ki sırf bir meselenin e, ele alınışlı bir meselenin burada evrenin e, ele alınması noktasında sadece onun e, yaratılmış olması e, tek başına anlatılan bir husus değil. Allah'ın kudreti ve özellikle Allah'ın e, tek bir varlık olması tevhid boyutun e, noktasında evrenin yaratılışının e, Kur'an-ı Kerim'de ele aldığını ele alındığını görmekteyiz. Ee, özellikle hitap-muhatap ilişkisi e, bağlamında bu ayetlere baktığımızda e, zelikumullahu rabbukum haliku kulli şeyin la ilaha illa huve fe enna fekun. E, burada e, işte Allah'ı tek bir ilah olarak kabul etmeyen, bu noktada sorunları olan ve Allah'ın tek bir ilah olması noktasında kendilerine gelen çağrılara yüz çeviren e, Mekkeli müşriklere Veyahut da inanmayan diğer kafirlere bir çare olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Allahu Teala her şeyin yaratıcısı olduğuna göre o tek bir ilahtır. Bu nedenle onun tek bir ilah olduğu kabul edilmeli. Dolayısıyla kudret, yaratma aynı zamanda tevhidle ilişkili olarak bu ayette karşımıza çıkmaktadır. Şimdi evrenin yaratılışını ele alırken Allah-u Teala'nın aslında bu ve örnek vereceğimiz ayette de e, gördüğümüz üzere e, evrenin yaratılışını kendisine kulluk merkezinde el alıyor Allah. E, ve e, sadece evreni yaratmakla e, kalmayıp e, her şeye vekil olduğunu e, evreni ve evrenin içerisindeki varlıkları e, kendi başına bırakmadığını, e, dolayısıyla bunun neticesinde kendisine kulluk beklediğini, e, evreni ve evrendeki varlıkları koruyup gözettiğini ve Orada olan, evrenin içerisinde olan her şeye e, vekil olduğunu Enam suresi 10. ayette anlatmaktadır. Zalikumullahu rabbukum la ilahe illahu khali'hu kulli şeyin fa'abuduh ve ala kulli şeyin vekil Dolayısıyla bu da göstermektedir ki evrenin yaratılmış olduğundan bahsederken Kur'an-ı Kerim'in amacı onun epistemolojik olarak, bilgisel olarak yaratılmış olduğuna vurgu yapmak değil. Bunu kulluk derecesine, tevhid boyutuna taşımak olduğu bu ayetlerden e, anlaşılmaktadır. Şimdi az önce bir şey ifade etmiştim. E, konuşmamızın başında e, bazı noktalara e, ifade ederken e, ayetleri değerlendirirken hitap-muhatap ilişkisine dikkat etmek gerektiği, bugünü geçmişe geçmişi de bugüne taşımadan ayetleri kendi bağlamı içerisine almak gerektiğinin e, önemli olduğuna e, işaret etmiştim. Özellikle ee, İslam dünyasının e, batıyla e, karşılaşması neticesinde ortaya çıkan e, tefsir hareketlerinden bir tanesi de e, bilimsel tefsir anlayışıydı biliyorsunuz. E, bu anlayışa göre Kur'an-ı Kerim'deki özellikle evrenden, güneşten, aydan bahseden e, ayetlerin günümüzdeki bilimsel gelişmeler ışığında e, anlaşıldığını görmekteyiz. E, bu nedenle değerli arkadaşlar... Ee, evrenin yaratılışıyla ilgili ortaya atılan bazı teorilerin de Kur'an-ı Kerim'de e, bir şekilde yer aldığına dair e, görüşlerin zikredildiği bazı ayetlerin bu teorilere ilişkilendirildiğine, ilişkilendirildiğine müşahede edilmektedir. Bu noktada En'am suresi, e, affedersiniz Enbiya suresi 30. ayet e, çokça zikredilen bir ayettir. Belki biraz bunun üzerinde e, konuşabiliriz, bununla ilgili müfessirlerin bazı görüşlerini e, aktarabiliriz. Şimdi ayetimiz şöyle. Evelhem yaralediine keferu ennessemawatu vel ardu kanata ratkan. İşte inkar edenler görmediler mi? Semavat ve ars işte biti, bitişik fefataqna huma biz onları ayırdık ve ceanna minel ma'i kulla şeyin hayy ve bütün işte varlığı canlıları biz sudan yarattık. Efe la yu'minun? Onlar iman etmiyorlar mı? şeklinde ayet e, bitmektedir. E, bu ayette evrenin yaratılışında e, özellikle semavatın ve arzın e, bitişik olduğu, daha sonradan e, bu ikisinin birbirinden ayrıldığı ifadesi kâinat-i aratkan şeklinde e, geçmektedir. Dolayısıyla bu ayet delil getirilerek e, semavatın ve arzın önceden e, bütün olduğu, aslında e, daha sonradan birbirinden ayrıldığı dolayısıyla bu ayetin günümüz teorileriyle uyuştuğu ifade edilmektedir. Peki acaba müfessirler bu ayetlerden ne anlamışlar? Bununla ilgili görüşler nelerdir? Burada onlara biraz işaret etmek istiyorum. Bu görüşlerden birincisine göre yedi gök tek bir gök halindeydi. Daha sonra yedi göğü bu gökten ayırdı. Yer de aynı şekilde idi. Allah yedi yeri tek bir gökten ayırdı verdiği göre mücahit e, bu görüşü savunmaktadır. Yani önceden e, tek bir sema vardı, tek bir arz vardı. Allah-u Teala bu semadan ve arzdan e, yedi, e, yedi semayı ve yedi arzı yarattı. E, mukatil ise bu ayeti şöyle açıklamaktadır. Gökler ve yer birbirine yapışıktı. Allah su buharına emir verdi. Sonra o yükseldi. Allah sonra bu su, su buharından yedi sema yarattı. Önce su buharına emir verdi. O yükseldi. Bundan yedi sema yarattı. Böylece birini diğerinden ayırmış oldu. İşte Allah'ın biz onları ayırdık buyruğu bunu anlatmaktadır. E, i̇kinci görüşe göre e, sema ve yer birbirine eklenmiş ve yapışıktı. Allah ikisinin arasını hava ve boşluk ile birbirinden ayırdı. E, verdi. Bu görüşü İbn-i Abbas'a e, atfetmekte ve ondan nakletmektedir. E, bu görüşte olan katadeye göre de Allah yeri ve göğü havayla birbirinden e, ayırmıştır. Şimdi burada üçüncü bir görüş daha var bu ayette ilgili. E, aslında belki de hitap-muhatap ilişkisi bağlamında e, bu görüşün çok daha dikkat çekici olduğunu ifade edebilirim. E, bu görüşe göre Allah yağmurla semayı e, bitkilerle de yeri ayırdı. İkrime a ve İbn Zeyd bu görüşü dile getirmişlerdir. Bu yaklaşımda olan müfessir Kelbiye göre yer ve göğün bitişik olması gökten yağmur yağmaması ve yerden de bitkilerin bitmemesidir. E, Ebu Ubeyd de ayeti bu anlamda mecazi olarak değerlendirmiş. Semanın rat halinde olmasını, kendisinde hiçbir delik olmaması, yani yağmuru yağmaması arzın rat halini de kendisinden bir ağacın yeşermemesi olarak kabul etmiştir. Şimdi İlk iki görüşü hitap-muhatap ilişkisi çerçevesinde değerlendirirsek şu soruyu sormamız lazım. İşte o kafirler görmedi mi? şeklindeki bir hitap bizim bu ayeti değerlendirmemizde mihenk taşı olarak düşünülebilir. Allahu Teala'nın kafirlere seslenerek sanki kafirler önceden semanın ve arzın bitişik halinde olduğu ama daha sonradan Ayrıldığını düşünmelerini istemiş olduğunu burada hesaba katmamız lazım. Kitap muhatap ilişkisi bağlamında o dönemdeki insanların semavatın ve arzın birbiriyle bitişik olması noktasında ne gibi bir ilgileri olabilir, bunu onları ne kadar ilgilendirir diye bu soruyu sormamız gerekiyor. Dolayısıyla aslında ilk iki görüşün bu noktada çok da isabetli olmadığını ben ifade edebilirim. Fahrettin Razi Burada şöyle bir e, görüş dile getirmektedir. E, Tevratta Allah'ın önce bir öz yarattığını, özden suyun ve evrenin de sudan yaratıldığı yönünde bir bilgi olduğunu, bunu ehli kitap vasıtası Arapların da bildiğini söyledikten sonra onların, Yahudilerin görüşlerini kabul edecekleri için bu delilin getirildiğini ifade etmiş ve bu nedenle ayetin görmediler mi şeklinde geldiğini açıklamıştır. Kavb el-Ahbar'ın da allah Teala gökleri ve yeri bitişik olarak yarattığı Sonra onların ortasında bir rüzgar yaratarak bununla onlar birbirine ayrı şeklinde ayeti açıklamıştır. Dolayısıyla Fahrettin Razi ilk iki ayet, ilk iki yorumda işte ehli kitaptan gelen bilgilerin etkili olduğunu ifade etmekte. Dolayısıyla aslında burada şu gerçeği ifade etmektedir. Eğer bu görüş doğruysa semanın ve arzın aslında önceden bitişik olduğu, sonradan birbirinden ayrı olduğu sonucuna da buradan varabiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir bilginin semanı ve arzın önceden bitişik olduğu, sonradan birbirine ayrıldığı şeklindeki yaklaşımın bugüne ait sadece bugüne ait bir bilgi olmadığı, tarihten beri bu bilgiye insanların sahip olduğu e, burada ne yapılmaktadır? Buradan anlaşılmaktadır. Ama e, özellikle arkadaşlar e, evrendeki meydana gelen olaylar Allah'ın gücüne dikkat çekmek, e, dolayısıyla Ebu Ubeyde'nin de e, söylediği noktada ayetin mecazi olarak anlaşılması, bazı müfessirlerin çok daha fazla üzerinde durduğu bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, evrenin yaratılışın noktasında günümüzle ilişkilendirilen bir ayeti kerime daha var. Onun üzerinde durmadan Fussile suresinde ki bazı ayetleri burada dikkatlerinize sunmak istiyorum. Fussile suresi 9 ve 11. ayetler e gul ennekum la tekfuruna billazi halakal arda fi yomein ve tec'aluna lehu endada. Şimdi burada arzın iki günde yaratılmasından bahsediyor. Dolayısıyla burada hitap da aslında eee kâfirleredir ve onların Allah'a ortak koşmalarındır. Eee zalika rabbul alemin ve ce'ala fiha min fawqiha ve baraka fiha yerizina dağların yerleştirilmesinden Allahü Teala'nın işte bereket yaratmasından, e, yeryüzünde işte e, çeşitli olayları, vakti, bir takım hususları e, yaratırken bunları bir ölçüye göre yaratmış olmasından bahsetmektedir bu ayet. E, bir sonraki ayet ise o da daha ilginçtir. E, onu okuyorum. Tüm e, mesteve ile semai. Sonra Allah semaya yöneldi. Dolayısıyla öncelikli olarak arzın yaratıldığı, daha sonradan Allahü Teala'nın semaya yöneldiğini bu ayetlerden. Ee, anlamaktayız tabii farklı ayetleri dikkate alarak bu konuyu çeşitli şekillerde yorumlayan müfessillerde vardır. Vahye duhanın sema duhan halindeydi, duman halindeydi. Allah onu e, işte ona yöneldi. Fakaleleha ona ve lil ardin yere dedi ki tia tawan ev kerhan isteseniz de gelin. E, onlar dediler ki fakalete etayna taayin biz e, boyun eğerek senin sana geliyoruz ey Rabbim dediler. Şimdi bu ayette de bu ayetlerde de e, işte bir şekliyle arzın ve semanın e, yaratılmış olduğuna e, işaret var. Ve burada aslında semanın ve arzın Allah'a e, itaat ettikleri de ifade edilmektedir. E, dolayısıyla e, öncelikli olarak burada semanın ve arzın yaratılmasına işaret e, olduğu e, görülmekle birlikte e, bu yaratmanın e, anlatılmasındaki asıl maksadın işte e, muhataplar için çok önemli olan Sema'nın ve Arz'ın e, Allah'a itaat etmiş olması dolayısıyla buradan hareketle eee müşriklerin de kendisine itaate çağrıldığının e, anlaşıldığı söylenebilir. Enbiya suresi 21. Rinci suredir. 30. ayettir. E, bu ayete biraz daha e, dikkatlerimizi e, çekebiliriz. Eee suresi e, 30. ayette ee, arkadaşlar e, biz semayı inşa ettik e, biz onu genişletmekteyiz ifadesi e, evrenin yaratılışını el alırken e, bugünkü bilimsel teorilerle ilişkili, sıkça ilişkilendirilen bir ayettir e, işte hani e, Big Bang teorisinden hareketle bu çokça zikredilir e, işte biz semayı inşa ettik ve biz onu genişletme genişletiyoruz yani semanın evrenin genişlediği fikri kabul görmekte. Dolayısıyla bu Big Bang teorisinin Kur'an-ı Kerim'den delilendirildi. Bir ayet olarak bu ayet zikredilmektedir. Şimdi buradan bu görüşün doğru olabilmesi için öncelikle şuna çok dikkat etmek lazım. Şimdi biz semayı yarattık ve onu genişletmeye devam ediyoruz, genişletiyoruz ayetinden. Özellikle buradan semanın, semadan alemin yani ee, evrenin anlaşıldığı açıkça ortaya çıkmakta. Yani evren genişlemeye devam ediyor. Ayet de semanın genişlemesinden devam ediyor. Dolayısıyla burada teorilerle ayetin, e, evrenin genişlemesi olsun bir ilişki kurulmuş oluyor. Aslında e, Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında evren için sadece sema, sema denilen bir şey karşımıza çıkmaz. Aslında sema, arz e, ve bütün e, bunların kapsadığı varlık bütünü aslında evreni oluşturmaktadır. Dolayısıyla Evren sadece semadan meydana gelmemektedir değerli arkadaşlar. Sema Araplar için bir tavan anlamına gelir. Kendilerine yüksekte olan her şey için Araplar sakf da sema tabirini kullanırlar. Dolayısıyla yukarıya baktıklarında o gördükleri şey kendilerinden üstte göründüğü için ona sakuf veya sema ismini kullanmaktadırlar. Dolayısıyla buradan sema kelimesinin evrenle ilişkilendirmesi çok doğru bir yaklaşım olarak değerlendirilemez. Bir hususa da bu ayetle ilgili işaret etmekte fayda var. O da ve inna lemusiun kelimesinin biz evreni genişletmeye devam ediyoruz şeklinde Türkçe'ye çevrilmiş olması ve böyle anlaşılmış olmasıdır. Aslında burada da ciddi manada bir hatanın olduğu görülmektedir. Bizi bu hataya sevk eden şeylerin başında arkadaşlar az önce ifade ettiğim gibi ee, yani farklı zamanlarda meydana gelen olaylar birbirleriyle ilişkilendirmek, anakronizm dediğimiz, vigizm dediğimiz, sonra bu çerçevede hitap-muhatap ilişkisini dikkate almama bağlamındaki hatalar yatmaktadır. Ee, şöyle düşünebilir hitap-muhatap ilişkisi bağlamında, o dönemdeki insanların semanın evrenin, e, yani e, burada tırnak içerisinde e, soru ve ünlemi de ekleyebiliriz şaşırtıcı bir şekilde semadan evrenin anlaşılması ve o dönemdeki muhatapların evrenin genişlemesiyle ne gibi bir ilişkileri olduğu sorusunu dikkate almamız lazım, sormamız lazım. Bugün için bizim bugün bizim için bir anlam ifade edebilir. Bilimsel bir çağda yaşıyoruz ve dolayısıyla evrenin bilimsel gelişmeler ışığında nasıl olduğunu açıklamaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den nasıl sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Acaba Kur'an-ı Kerim gerçek manada nasıl sorusuna işaret mi ediyor yoksa e, bazı anekdotlar aktararak bu anekdotları anlamlandırmaya mı çalışıyor bunlara bir şekilde anlam vermeye mi çalışıyor bu soruyu sormamız lazım yani Mekke'li müşriklerin e, arkadaşlar özellikle bu tür ayetlerde e, kafirlere hitap edildiğini e, hitap edildiğini e, iyi düşünmemiz lazım e, çünkü e, inananların arzının yaratılması semanın yaratılması Allah'ın bu noktada gücü ve kudretiyle ilgili ve ona bağlanma, ona kulluk etmeyle ilgili sorunları yoktur. E, Mekkeli müşriklerin ve kafirlerin onlarla bu bahsettiğim e, bu çerçevede sorunları vardır. E, dolayısıyla şimdi bunu anlatırken o dönemdeki kafirlerin öyle bir ortamda, Sema'nın e, dolayısıyla evrenin genişlemesiyle ne gibi bir ilişkileri olabilir? Sema'nın evrenin genişlemesinden nasıl bir sonuç çıkarabilirler? Bunu ifade etmek lazım, bu soruyu sormak lazım. Gözleri önündeki güneşin doğup atmasından, gecenin işte gündüzün işte değişmesinden, ayın hareketlerinden, işte bitkilerden sudan, canlıdan, onların ölüp tekrar yaşermesinden, Allah'ın kudretine dair bir işareti çıkaramayan bu kadar insanın göz önündeki olaylardan bir güç kudret sonucu çıkaramayan insanların hiç de algılayamadıkları, ifade edemedikleri evrenin genişlemesi olayından nasıl bir soru soru, sonuç çıkaracaklarını düşünmek lazım. Dolayısıyla bu çerçevede düşündüğümüzde aslında buradaki Lemusyon kelimesinin bildiğimiz manada evrenin genişlemesiyle çok da ilişkili olmadığını söyleyebiliriz. Bu birinci nokta. İkincisi, birçok müfessir burada نَحْنُ ne? Yani biz buna güç yetirmekteyiz şeklinde anlarlar arkadaşlar. Şimdi düşünün ki Allah kadir, Allah'ın e, önemli, e, Allah'ın isimlerinden bir tanesi Allah'ın kudret sıfatı arkadaşlar. Allah'ın mûsiyah sıfatı gibi bir sıfat var mı arkadaşlar? Yok. Yani böyle bir sıfatı e, yani özellikle e, dolayısıyla e, biz semayı e, inşa ettik. E, semayı da böyle yapmaya biz güç yetirmekteyiz. Ey kafirler! Yani buna dikkatinizi çekin ve buradan hareketle Allah'ın tek bir ilah olduğuna gelen şeklindeki bir sonucu ne yapabiliriz? Sonucun kastedildiğini buradan ifade edebiliriz. Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim'de evrenin yaratılmasıyla ilgili iki tane önemli ifade var. Bunu zikretmek istiyorum. Tabii yaratılışla ilgili zikredilen birçok kelime var. Önce bunları tekrar edebilirim. E, halaga, e, işte fatara, zera, e, işte, Enşe ce, ceale gibi e, kelimeler var. E, ancak e, semavatın ve arzın e, yaratılması noktasında e, bedi'u semavati öncelikle bu ifadeye e, işaret ettikten sonra e, halb kelimesine buradan geçiş yapabiliriz. E, aslında bedi'u semavati çokça geçmez ama özellikle e, arkadaşlar o e, şeklinde semavat ve az kelimesine izafetle geçer. E, beda fiil olarak geçmez. E, i̇şte halaka kelimesi geçer. Halaga kulle şeyin e, şeklinde geçer. E, ama önce bedi'u semavat ifadesine işaret edelim. Bedi'u semavat vel ardı Enam suresi 101. ayet. Ayeti okurken lütfen dikkat edelim. E, semavatın ve arzın bedi Şu an buna mana vermiyorum. Enna yekunu lehu veledün. Onun nasıl bir işte çocuğu olabilir? Velem tekun lehu sahibetun. O o bir onun bir eşi olmadığı halde onun nasıl bir çocuğu olabilir? Ve halaka kulle şeyin her şeyi yaratmıştır. Yarattığı halde ve ve bi kulli şeyin alim ve her şey o bilmektedir. Dolayısıyla semavatın ve arzın yaratılmasına burada işaret ederken yine Allahu Teala'nın bu yaratmayı kendisinin tek bir ilah olması eşi olmaması ve çocuk edinmemesine getirdiğini getirdiğini burada müşahede etmekteyiz. Şimdi e, tabii burada Allahu Teala e, güç kudretini ortaya koyuyor ve kendisinden e, ortaklığı nefyetmiş oluyor. Eee ve kadu takadallahu Allah çocuk edindi dediler. Subhane. Bellahu ma fis semavat vel arz. Semavatta ve arzda olan her şey onun içindir. Kunlün lehü tun. Her şey ona itaat etmektedir. Bakara Suresi 116. 117. ayette devamı da şu şekildedir: Bediyyu semawat ve arz wa Emran fe inna yaquluhu kun feykuun. ve arzın bediyyi bir şey ol dediğinde hükmettiğinde fe inna kun ona sadece ol der ve o olur olmaya devam eder. Dolayısıyla burada görüldüğü gibi semawatın ve arzın yaratılması Allah'ın kendisine bir ortak edinmemesiyle e, ilişkilendirilmiş. Dolayısıyla Bakara Suresini düşünürseniz e, burada e, işte Yahudilere e, ve Hristiyanlara e, bir eleştiri yöneltildiğini e, ifade edebiliriz. En'am Suresini dikkate alırsak En'am Suresi e, biliyorsunuz e, Mekki bir süredir. Burada da e, arkadaşlar e, hem Mekkeli müşriklere ve oradan da aynı şekilde ayetin manasını da biraz daha ikinci, üçüncü delalet bağlamında dikkate aldığımızda yine böyle görüşe sahip olan diğer inançlarda bir reddiye olduğu sonucuna buradan ulaşabiliriz. Şimdi bedi'a kelmesine gelirsek, beda bir şeyi örneği olmadan örneği olmadan ve eşsiz bir şekilde yaratmak anlamına gelir. Dolayısıyla Allahu Teala'nın semavatı ve ardı yaratırken daha önceden hiçbir örneğe dayanmadan bir örnekten yola çıkmadan, bir örnekten hareket etmeden onu eşsiz bir şekilde yaratması kastedilir. Dolayısıyla buradan ortaya çıkan sonuç semavatın ve arzın yoktan yaratıldığı sonucudur. Her ne kadar bazıları Kur'an-ı Kerim'in e, demiş olsalar da e, Arapların Bediye kelimesine verdikleri anlamdan hareketle Semavatın ve arzın bediye ederken Allahu Teala'nın hem semavatı ve hem de arze yoktan yaratmış olduğu fikrine e, buradan e, ulaşabiliriz. Evet. E, evrenin yaratmasıyla ilgili e, diğer bir e, kelime e, şöyle bir cümle var. Oradan e, yola çıkarak bunu söyleyebilirim. E, Bağlantıyla ilgili sanırım bir sorun yok e, herhalde değil ben de bir e, dönmeye başladı. Şu gitti geldi hocam. Şu an güzel. Gitti geldi değil mi hocam? Tamam e, arkadaşlar e, halk kelimesi'nin şöyle bir cümlede kullanıyorlar Araplar. Hmm. Halaktu el edime e, kestim ama kesmeden önce e, bu kesme bir ölçüye göre e, gerçekleşiyor siz ölçüp biçiyorsunuz. Ondan sonra o deriyi kesiyorsunuz. Dolayısıyla buradan harekette biz şunu söyleyebiliriz. Halk bir ölçüye, bir düzene, bir sisteme göre yaratılma anlamına gelmektedir. Dolayısıyla aslında Allahu Teala evreni yaratırken, her şeyi yaratırken böyle rastgele değil. Bir sisteme, bir düzene, bir ölçüye göre yarattığını buradan biz anlamış oluyoruz. Dolayısıyla halk bir asıl ve örneğe dayanmadan bir şeyi bir ölçüye göre yaratmak demek. Aslında halk kelimesinin anlam içeriğinde de beda kelimesinin anlam içeriği vardır. Fakat arasında küçük de olsa bir nüans, o da beda kelimesinin bir örneğe dayanmadan yoktan yaratma anlamında kullanıldığı söylenebilirken, halk kelimesini yine bir örneğe dayanmadan bir şey yaratırken ama onu bir ölçüye göre bir sisteme göre yaratma anlamına geldiğini ifade edebiliriz. Ee, Allahü Teala evreni yarattı ama evreni başıboş bırakmadı. Kendi haline bırakmadı. Zaten yüce, kudret sahibi e, yarattığı varlıklara düşünen, e, dolayısıyla yarattığı her şeyi bir amaç için yaratmış olan bir varlığın, e, yani Allah'ın arkadaşlar yarattığı varlığı başıboş bırakması, evreni başıboş bırakması e, düşünülemez. Çünkü o zaman e, evrenin niçin yaratıldığı e, ve dolayısıyla evrenin yaratıldıktan sonra e, kaos halinde kendi haline bırakılması gibi bir e, sonuca e, gitmesi noktasında akla düşünceler gelebilir e, ki Allahü Teala e, boş, ve anlamsız bir iş yapmaktan uzak olduğu için e, evreni yarattıktan sonra da onu kendi haline e, böyle kaosa terk edecek bir durumda yarattığını ne yapamayız, e, Düşünemeyiz. Dolayısıyla. Evreni yarattıktan sonra da onu her daim idare etmeye devam ettiği, onu başıboş bırakmadığı, evrende meydana gelen her olayı e, düzenlediğini, ne yapabiliriz e, ifade edebiliriz. Bununla ilgili e, bazı e, bir tane ayet var. Örnek olarak tabi çeşitli ayetler var bir şekilde e, bununla ilişkilendirilebilir. E, ama e, özellikle talak 12. Talak suresinin 12. Ayeti dersimizin başında da konuşmamızın başında da ifade ettiğimiz gibi bu ayeti zikredebiliriz. Allahu Ledi, ve min Allah işte yedi semavatı ve arzdan da işte onun gibi benzerini yedi, yedi taneyi yaratan Allah'tır. Tabii ki bunlar farklı şekillerde anlaşılmakta müfessirler tarafından. Yetenel emru beynehunde. Semawat ve arz arasında emir iner. Özellikle bu motamot bir mana verdim. Birazdan cemaşıllinin görüşünü burada aktaracağım. Ee, neden litale <gülüyor> mu bilesiniz diye enellahu ala kulli şeyin kadir <gülüyor> Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilesiniz diye ve enellahu kad ahata bi kulli şeyin ilmiyle her şeyi çepeçevre kuşattığını bilesiniz diye onun ikisi arasında iş iner de durur iner de durur yani bir defa olmaz bu sürekli ne yapar ee, tekrar eder muzari fiil bu anlama gelir arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de olmuş bitmiş bir fiili bir durumu ifade etmez bir fiilin teceddüdünü Tekrar ettiğini anlatır. Dolayısıyla şimdi bu çerçevede düşündüğünüzde Allahu Teala'nın semavatın ve arzın idare edilmesine sürekli emrinin idaresini gerçekleştiğini buradan anlayabiliriz. Yetenezzelül emru beynehunne ifadesini Zemahşeri şu şekilde açıklıyor. Yecri emrullahi ve hukmuhu beynehunne. Allah'ın emri ve hükmü o ikisinin arasında sürekli gerçekleşir, cereyan eder. Dolayısıyla aynı zamanda Allahü Teala o ikisinin arasında hükümranlığını konuşturur, uygular, evreni başıboş kendi halinde bırakmaz. Evet, evrenle ilişkili önemli bir kavram yine Kur'an-ı Kerim'de zikredilmektedir. O da arş kavramıdır. Allah Teala'nın arşı idare etmesi, evreni idare etmesi, yönetmesi noktasında kendisinden bahsedilmesi gereken arşta Kur'an'da önemli bir Biraz bekleyelim hocamız Evet, böyle bazen internetin azizliği olabiliyor. Biraz bekleyelim bakalım, önemlisi katılsın. Aleyhocam hoş geldin. Hoş bulduk kusura bakmayın arkadaşlar. E, birden kesildi anlamadım ben. Devam ediyormuşum. En son nerede kaldıydım onu. E, Bir sunuyu paylaşabilirsen oradan devam edelim. En son sunu. Tamam Açık. oradan ben sunuyu paylaşıyorum. Tamam. Evet 5 yapayım. E, Bu arşı konuştuk muydu? Abdullah hocam. Burada, buradan devam edebiliriz hocam. Arştan. Evet. Şimdi evrenin evrenle ilişkili, evrenin yaratılışıyla ilgili önemli bir kavram olduğunu ifade etmiştik. Arz. Arş kelimesi. Allahu u Teala'nın semavatı ve arzı 6 günde yarattıktan sonra arşa istiva ettiği ifade edilmektedir. Arşa istivanın ne manaya geldi? Tabii ki tartışmalı. Ayetin literal lafsi anlamından hareket ettiğimizde Allahü Teala'nın yaratılıştan sonra tahtına kurulduğu gibi bir sonuca ulaşabiliriz. Tabii ki Allahü Teala bu tür ifadeleri anlatırken bizim anlayabileceğimiz bir dille anlatır. Dolayısıyla bizim anlayabileceğimiz şekilde bizim zihnimize yaklaştırarak bize benzeterek olayları aktarır. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın tahta kurulmasından ziyade alimler, özellikle müfessirler arkadaşlar. Tabi kelami tartışmalar noktasında çeşitli görüşler var burada. Ama arşın öncelikle ne olduğu sorusu tabii ki ciddi bir soru. Sonra Allahu Teala'nın arşa istiva etmesi sorusu da ciddi bir soru. Biliyorsunuz İmam Mali'ye atfedilen bir görüşe göre e, el-istiva'u e, el ma'lumun e, ve keyfiyetuhu mecuhulun ve su'alu anhu bid'atun veyahut da bazılarına göre işte e, su, e, meçhulun ifadesi gayru me'kulun şeklinde anlaşılarak yani istifadan ne olduğu anlaşılmaktadır. İstiva ala bir yere gidip oturduğu anlamına gelir. Ancak e, bunun e, mahiyeti bizim için kapalıdır. Bunun e, mahiyetini biz idrak edemeyiz. Dolayısıyla bu konuda soru sormak da, e, doğru değildir, bir bid bid'attır şeklinde imam maliye atfedilen bir e, görüş vardır. Peki e, arş nedir? Arş nasıl anlaşılabilir? E, çeşitli yorumlar yapılmakla birlikte arşı şöyle e, ben e, tanımladım. E, Allah'ın gücüyle hükümranlığı altına aldığı bütün alemi kuşatan, şeyi anlatan Kur'an kavramıdır. İnsanın aklıyla mahiyetini izah edemediği Allah'ın tahtı anlamına gelir. Allah'ın gücünü ve büyüklüğünün en açık biçimde görüldüğü yedinci kat gök manasına da e, gelmektedir. Bazıları bu görüşü naklederler. E, ve e, aslında mihenk noktası ve çarpıcı bir e, e, yaratılış bağlamında dile getirilebilecek şu ifadeyi e, zikredeyim. Allah'ın evrene hükmettiği ve evreni yönettiği, mahiyeti bilinemeyen bir yer. Tabii nasıl bir yer? Bunun mahiyeti ne yapamıyoruz? E, bilemiyoruz. E, Kur'an-ı Kerim'in Olayları anlatırken böyle çeşitli özelliklerde anlatması son derece normal arkadaşlar. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi gayb aleminden şehadet alemine bir şeyler iletilmekte, bildirilmekte. Bu bildirimler gayip aleminin diliyle şehadet alemine bildirilmiş olsa, anlatılmış olsa bu alemde yaşayan biz insanların onu anlama imkanı olmayacak. dolayısıyla bizim zihnimize, idrakimize yaklaştırılacak yaklaştırılarak anlatılmış olması ancak bizim bu şekilde anlamamızı sağlayacağı için Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerin, üstlük özelliklerin bu şekilde kullanıldığını burada ifade edebiliriz. Belki konuşmamın başından beri sıkça dikkat çektiğim bir noktaya tekrar dikkat çekebilirim. allah Teala evrenden hareketle kendi gücüne dikkat çekmeye çalışır. Yani evren üzerinden e, dikkat çekmek e, parmağı değil, parmağın gösterdiğine yöneltmedir değerli arkadaşlar. E, Kur'an-ı Kerim bir şeyleri gösterir. E, fakat biz e, özellikle bu e, gösterirken e, asıl e, zikredilmek istenen, ulaştırılmak istenen eğer, e, yere biz eğer ulaşmazsak o zaman e, bir sonuca doğru sonuca biz e, e, ulaşmamış oluruz. E, ve dolayısıyla bu noktada e, özellikle Kur'an-ı Kerim'de Allah-ı Evin ilişkisini anlatan ayetleri nasıl sorusundan hareketle cevaplamaya çalışırsak, o zaman e, biz e, parmağın gösterdiği şey değil parmağa bakmış oluruz. Dolayısıyla asıl e, yakalamamız şeyi yakalamamız gereken şeyi e, kaybetmiş oluruz. E, Kur'an-ı Kerim'den de zaten e, biz bunu anlıyoruz. E, bu çerçevede şu ayeti okuyabilirim inne fi halqi semawati vel ardi semavatın ve arzın yaratılmasında vaktilafin leylu ve'n gece gündüzün işte böyle değişmesinde le işaretler vardır deliller vardır ulul elbab aklını kullananlar için deliller vardır Uril elbab akıl sahibi aklını kullanan insan lidde hicr'in ifadesi de geçer Kur'an-ı Kerim'de dolayısıyla e, gördüklerinden hareketle, işaretlerden hareketle başka şeylere e, ulaşan insanlardır aklını kullananlar. Parmağa takılan değil, parmağın gösterdiği şeye ulaşan insanlardır aklını kullananlar. E, dolayısıyla semavatın ve arzın yaratılmasında e, Allah'ın e, gücü gösterilmektedir. Allah'ın gücünün alametidir semavatın ve arzın yarat, e, yaratılması. Allah'ın varlığını, birliğini gösteren işaretlerdir bunlar. E, çünkü Değerli arkadaşlarım, eğer bu şekilde bir yaklaşıma sahip olmadığımızda Kur'an-ı Kerim'in de yanlış anlaşılmasını sağlamış oluruz. Hangi açıdan yanlış anlaşılmasını sağlamış oluruz? Eğer nasıl sorusundan hareket ettiğimizde öncelikli sorumuz bu olursa, Kur'an-ı Kerim'i bilen bilim kitabı gibi görme eğilimine de düşebiliriz. Halbuki Kur'an-ı Kerim bilimsel bir takım bilgiler verir ama bunlara değil, bunların götürdüğü yere bizim dikkatlerimizi çeker. Bu nedenle özellikle hitap-muhatap ilişkisi noktasında Kur'an-ı Kerim bunları nasıl, nasıl el almış sorusunu ve niçin el almış sorusunu sorarak anakronizme düşmeden bugünün tarihini geçmişe götürmeden geçmişi de adeta günümüzde yaşanıyormuş gibi. Yani Kur'an-ı Kerim sanki günümüze iniyormuş gibi yani başka bir deyişle Sanki Kur'an-ı Kerim günümüzdeki bir takım e, insanların bilimsel meraklarını e, giderecek şeyler anlatıyormuş gibi Kur'an-ı Kerim'e yaklaştı, yaklaştığımızda o zaman hayal kırıklıklarına uğrama ihtimalimiz e, çok olacaktır. E, öncelikle evet e, insanlar e, Müslümanlar arkadaşlar aklını kullanarak evreni araştırmalı. Evrende meydana gelen olayların nasıllığını ortaya koymalıdır. Ama bunu e, Allah'ın e, gücünü, kudretini ve bunları nasıl anlamlandırdığını e, keşfetmek için e, bunu yapmalı ve dolayısıyla niçin e, sorusuna ulaşmaya e, çalışmalıdır bunlardan hareketle. E, dolayısıyla değerli arkadaşlar, Allah-Evren ilişkisinin de aslında Allah'ın gücü, kudreti, onun tek bir varlık olması, eşinin benzerini olmaması e, ve bu noktada Allahu Teala'nın hakkıyla e, kavranması, anlaşılması Kur'an-ı Kerim'in Allah-ı ilişkisi bağlamında zikrettiği ayetlerin temel amaçları olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü anlatmak istediklerimi bu şekliyle tamamlamak istiyorum değerli hocam. Arkadaş vaktimiz var. Arkadaşlarımızın sorusu olur mu? Soruya vaktimiz var mı bilmiyorum. Bizden sonra bir dersimiz daha var. Benim bugünkü konumuzla ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Hocam, çok teşekkür ediyorum. On